Herkese... Sesime ne oldu lan? <gülüyor> Pardon. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail. Yazılım Mühendisliği bölümünü kılandım bu sene. Bu kanalda öğrenciler için ders çalışma önerileri ve kendi edindiğim tecrübeler hakkında bahsediyorum. Videolardan anında haberdar olmak için aşağıdan abone olup zil butonuna basarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Ve bana destek çıkmış olursunuz. Bugünkü konumuz YKS Ders Çalışma Önerileri 3. O zaman buyurun videomuza geçelim. <gülüyor> Birinci olarak daha önce de bahsettiğim gibi mutlaka bir ders çalışma programınız olmalı. Eğer ki bir ders çalışma programınız yoksa yaptığınız bütün şeyler boşa girecektir. Hani unutacaksınız bir zaman sonra. İster istemez aklınıza ben bu konuyu çalıştım mı çalışmadım mı bir unutkanlıklar olacak. O yüzden mutlaka ders çalışma programı yapmanız gerekiyor. Eğer bir ders çalışma programınız yoksa benim çekmiş olduğum bir ders çalışma programı videosu var. Oraya gidip izleyebilirsiniz ama oraya gitmeden önce Sizlere birkaç bir şeyden bahsedeyim Eğer okula veya dershaneye gidiyorsanız Öncelikle o okul veya dershanenin Programına bakıp ona göre kendinize Bir çalışma programı hazırlamanız gerekiyor yani Dersleri ona göre hazırlanmanız gerekiyor Eğer bir dershaneye veya okula gitmiyorsanız da Bir gününüzü sabahtan akşama kadar Not edin Ne çalıştınız ne kadar çalıştınız Konu mu çalıştınız soru mu çözdünüz ne kadar soru çözdünüz Ne kadar konu çalıştınız Günün sonunda ise aldığınız notlara bakıp Ben bugün bu kadar çalışmışım şu konu çalışmışım işte bu kadar soru çözmüşüm, bunun hakkında nasıl bir program yapabilirim kendime, kendime nasıl en verimli şekilde bir program yapabilirim Ona göre kendinize bir program yapabilirsiniz, bu söylediklerimi dikkate alarak ders çalışma programı videomu izleyebilirsiniz İkinci olarak da düzenli olmak, düzenli olmak çok önemli, yaptığınız programa kendinizin uyması gerekiyor Eğer programa uymazsanız o programı atın çöpe ama yok şöyle bir sorun olmuşsa, program çok ağır gelmişse Ki bu olmayacak şeyler değil çünkü bana da oluyordu arada hani Bazen programı yapıyordum, çok ağır geliyordu yapmıyordum, uyamıyordum programa ama o programı hemen güncelleyin işte ağır gelen konuları, ağır gelen dersleri diğer günlere serpiştirin bu şekilde ağırlığını kaldırırsınız ve programa uyma şevkiniz artar. 3- Süreklilik. Süreklilik çok önemli ee, dediğim gibi programı yaptınız, 1-2 gün uydunuz sonra uyumadınız, e ne anladık biz bu işten? programı niye yaptık o zaman? Şöyle bir örnekten bahsedeceğim. Atletizmcileri düşünelim. Onlar mesela uzun koşular yaparken en başta yavaş, tempolu ama sürekli bir koşu içerisindeler. Hani hiç durmadan koşuyorlar. Yani yavaş bile olsa tempolu bir şekilde koşuyorlar. Son ana geldiği zaman da hızlanıyorlar. Mesela ben YKS son 50 gün kala videomda günlük 10 saate kadar çalışıyordum. Siz de o şekilde yapacaksınız. Şimdilik yavaştan hızlandırıp sonra da en sonunda içinizdeki tüm çalışma hevesiyle birlikte Enerjinizi vereceksiniz, çok güzel bir verim alacağınızı umuyorum Önemler Önemli olan Nasıl konuşamıyorum ki? Dört, <gülüyor> verimli çalışma Verimli çalışmak ciddi anlamda çok çok çok ama çok önemli Kaç kere çok senin? Bilmiyorum e Çünkü mesela konuyu çalışıyorsun Tamam iyi güzel anladım diyorsun Anladım diyorsun E sonra soru çözmeye gelince Aa yapamıyorum E yapamazsın tabii çünkü verimli çalışmadın, verimli olmadı Verimli geçmezse ne anlayacaksın ki sen sorun çöderken? Çalışıp verim almama sorunları bende de vardı. Öncelikle masanızda veya çalıştığınız yerde dikkat dağıttan her şeyi kaldırıyorsunuz. Telefonunuz kalsın. Telefonunuzla ilgili bir işim var. Şimdi dikkat dağıttan her şeyi kaldırdık. Telefonumuz kaldı. Telefonumuzu da... Eğer acil bir durum yoksa, acil bir SMS veya acil bir çağrı beklemiyorsanız telefonunuzu uçak moduna alıyorsunuz. Uçak moduna aldık ve şimdi kronometreyi başlatıyoruz. Kronometreyi başlattık, telefonu kenara alıyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Ama çalışırken yorgun hissettiğiniz zaman ufak aralar vermeyi unutmayın. Beşinci ve son olarak azim ve istek. Bahsettiklerim arasındaki en önemli kısım bu. Çünkü azimli ve istekli olmazsanız diğerlerinden hiçbir önemi kalmayacak. Yaptığınız programa da Sürekli bir şekilde derste çalışmayacaksınız. Düzenli de olmayacaksınız. O yüzden azim ve istek çok önemli. Gitmek istediğiniz üniversiteyi, gitmek istediğiniz bölümü çok ama çok istiyorsanız ki zaten istemeniz gerekiyor bu size diğer yönlerde de fazla ben konuşamayacağım herhalde bu size diğer yönlerde de fayda sağlayacaktır çünkü istekli olursan, ne kadar istekli olursan çalışma isteyen o kadar fazla olacaktır azmi de unutmamak lazım ama çok azimli olmayın yani neyse eğer çalışmak istemiyorsanız, çalışma isteyeniz yoksa gitmek istediğiniz üniversiteyi düşünün gitmek istediğiniz bölümü düşünün ve o üniversitenin kapısından Mehmet Hoca'nın da dediği gibi zrank diye girmeyi düşünün. Gerçi biz bu sene giremedik pandemiden dolayı. Online olacak derslerimiz. Biz de online derslere zrank diye artık. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır. Aklınızda bir şeyler canlanmıştır. Ve artık ne yapacağınızı, nereden başlayacağınızı biliyorsunuzdur umarım. Aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlar kısmında bana sorular sorabilirsiniz. Yok. Yorumlar kısmında dediler. De ben sana özel sorular sormak istiyorum diyorsanız da Instagram adresim ismailedim0, Twitter adresim ismailedim, sonra da X var. Bana buralardan ulaşabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da abone olup bildirimleri açarak bana destek vermiş olursunuz. Her zamanki bakın hoşça kalın. Bay bay.